Ve bu paraya cool olurlar konuşma aracı bu Elimde tonla bitki çekiyorlar ve sürekli kafada zoom Aza su geçir solundan kafası bozuk Hiç soyunma tiktok olamadım mı bir bak dinleme mesela hip hop Geçen zaman kalan zarar bu gönlüm gönlüne haram Bıraktım atarsın seni gözünü doyurmaz param Hakim belki sesin karar adaletimle yok aram Suçum sevmek o yüzden acıtmaz kim yer et falan Bırak dostum peş peşe gelsin Ne gelirse ondan gelsin Konuşman yersiz nasıl çıktıysan öyle inersin Bırak dostum peş peşe gelsin Ne gelirse ondan gelsin Sus konuşman yersiz nasıl çıktıysan öyle inersin Hepsi parayı hasta, yaraya tuz basma Gelecek hep yasta, geriye yasla, Oturmuyor mu taşlar, çekinme durma haşta Doğru sözden hep mi kaçacaklar Çekin duman duman, sonumuz var mı ulan Sanki bir boka yararmış gibi yaparsalar mesai hadi tamam da geleceğin yalan Olur değerin yok gözünde çocuğunun ulan Bırak dostum peş peşe gelsin, gelsin. Ne gelirse ondan gelsin, gelsin. Konuşman yersiz nasıl çıktıysan öyle ilersin bırak dostum peş peşe gelsin ne gelirse ondan gelsin sus konuşman yersiz nasıl çıktıysan öyle ilersin.